Herkese merhaba dostlar bu videomuzda sizlerle beraber Desimal sayıyı bineriye çevireceğiz bu desimal sayıyı da potansiyometremizden alacağız Yani potansiyometremizden gelen sinyali binary olarak ledlerimizin üzerinde göstereceğiz Şu şekilde devre şemasını size gösterelim Ben bu kodu devre şemasını ve youtube kanalımın linkini Videonun açıklamasına bırakacağım Buradan koda ve devre şemasına ulaşabilirsiniz. Devre şemamız bu şekilde arkadaşlar. Potansiyometremizin sağ bacağını artıya, sol bacağımızı da Arduino'nun eksisine bağlıyoruz. Yani sağ bacağımız artıya gidiyor. Gördüğünüz gibi 5 volta. Potansiyometremizin en sol bacağı da GND'ye gidiyor. Yani toprak hattına. Bakın onu da üst taraftaki GND'ye bağladık. Potansiyometremizin orta bacağı da bizim data bacağı oluyor. Yani bilgi bacağımız. Bunu da Arduino'nun A0 bacağına bağlıyoruz. Burada siz istediğiniz bir analog pin'e bağlayabilirsiniz. A0'dan A5'e kadar. Ben A0'a bağlamayı tercih ettim. Siz istediğiniz herhangi bir analog pin'e bağlayabilirsiniz. LED'lerimize 1K'lık koruma direnci ekledik. LED'lerimizin artı bacağına dirençleri bağladık. Bakın dirençlerimizin diğer bir uçlarında da Arduino'muzun Beşinci bacağından on ikinci bacağına kadar bağladık. Dirençlerimizin diğer ucu ledlerimizin artısına bağlı. Dirençlerimizin eksi bacağı da Arduino'muzun GND'sine yani eksi sattına bağlı bütün ledlerimizin. Led bağlantı ve direnç bağlantılarımız bu şekildeydi. Şimdi gelin hep beraber kodu inceleyelim. Kod üzerinde devrenin size nasıl çalıştığını aktaralım. Kodu ulaşmak için de burada kod txt yazıyor. Buna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi kod burada hazır bir şekilde duruyor. Bunu buradan bu şekilde kopyalayıp Bakın bu şekilde kopyala diyorum. Arduino'muzu açıyoruz. Ben daha önceden buraya yazmıştım. Burayı siliyorum. Size en başından beri göstermek için. Baksın! <gülüyor> Undo diyorum. Gördüğünüz gibi kodumuz buraya eklendi. Şimdi biz setup'ın içinde ne yapmışız ona bakalım. Pin mod komutuyla A0'ımızı input yani giriş olarak tanımladık. Hatırlarsanız A0'a ne bağlıydı? Şuradan hemen bakalım. Devre şemasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi A0'a bakalım. Potansiyometremizin data bacağı bağlıymış. Şimdi. Yani açıklama kısmı olarak da ben buraya dedim ki potansiyometre A0'a bağlı ve giriş olarak tanımladık. Bakın çift slash yorum satırını ifade eder. Bunu unutmayın. A0'ı input olarak tanımladık pin mod komutuyla. Input da giriş demek. Burada bir tane for döngüsü oluşturduk. Bu for döngüsünün içinde ledlerimizi hatırlarsanız 5. pinden 12. pine kadar ledlerimiz bağlıydı. Bu ledlerimizi hani tek tek e, yazmak yerine for komutuyla... Çıkış olarak tanımlıyoruz. Ve burada diyorum ki Z küçük eşittir 12. Yani 5. pinden 12. pine kadar Z'leri arttır diyorum. Ama nasıl arttıracak? Bakın aşağı geliyorum. Pin mod komutuyla Z dedim. Output. Yani Z'leri çıkış olarak tanımladım. 5. pinden 12. pine kadar bütün dijital pinlerimiz şu an için çıkış olarak tanımladık. Sonra burayı kapatıyoruz üstü parantez ile. Aşağı tarafta serial begin diyorum. Burada bir tane serial haberleşme başlatmam gerekiyor. Çünkü ben gelen verileri serial port ekranında okumak istiyorum. Bunun içinde bir tane serial haberleşme başlatıyorum ve bunun hızını da 9600 olarak belirliyorum. Setup'ın içindeki kodumuz bu şekildeydi. Şimdi loop'a gelelim. Loop'un içinde nasıl bir işlem uygulamışız. Yine int diyorum. Pot eşittir analog read a0. Yani diyorum ki burada a0'ı anoluk olarak oku ve pot adındaki değişkeni eşitle ben burada pot yazdım Siz bunun yerine Ali Ahmet Mehmet Ayşe Armut ki ve elma istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz ya bu size göre değişiyor Ben burada hani aklımda dursun kalıcı bir şey diye pot olarak yazdım bakın aynı şekilde burada da hani Z yazmıştım ya Siz bunun yerine D yazabilirsiniz, E yazabilirsiniz, F yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu fark etmez. Bu size kalmış bir şey artık. A0 okuyup pot değişkenini eşitle de dedikten sonra bizim burada A0'da yani potansiometremizden 0 1023 arasında bir değer gelecek. Bakın buraya yazdım. 0 ile 1023 arasında bir değer gelecek. Ben diyorum ki map komutu ile pottan gelen veriyi yani sıfırla 1023 arasındaki sayısal değeri 0 ile 255 arasındaki değeri eşitle ve bunu okunan adında bana belirt. Yani biz burada yapılan dönüşümü okunana eşitliyoruz. Hemen aşağı tarafta serial print elen diyorum. Bakın biz burada serial print de yazabiliriz. Böyle yazdığımız zaman sayıları yan yana yazacak. Ama elen dediğimiz zaman sayıları alt alta yazacak. Serial print print komutu komutuyla okunan değeri serial monitöre yazdır diyorum burayı da geçiyoruz burası da tamam yine aşağıda int komutuyla bakın burada 8 tane int var neden çünkü k1 den k8 e kadar olan değişkenleri tanımlamak için burada bir takım çarpma bölme işlemleri yapıyoruz bu işlemleri de size aktarmak için öncelikle decimalden binary ye dönüşüm nasıl yapılır bunu bilmeniz gerekiyor eğer bunu bilmezseniz buradaki hesaplamayı anlayamazsınız Buradaki hesaplamayı anlamak için bu dönüşümü bilmeniz lazım. Bu dönüşümü de kısaca bir sizlere aktaralım. Bakın şimdilik onluk bir sayı sistemini, ikilik bir sayı sistemini bu şekilde bölme işlemi yaparak dönüştürüyoruz. Yani elimizde ilk önce bir tane 115 sayısı olsun diyelim. Bu 115 sayısını 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman bölüm kısmında 57 oluyor ve o 115'in 2'ye bölümünden kalanı da 1. Hmm. Tekrardan Bölüm kısmını yani 57'yi 2'ye bölüyoruz. Bölüm kısmı 28 kalıyor. Kalanımız 1. 28'i tekrardan 2'ye bölüyoruz. Yani bu şekilde bölme işlemlerini aşağı doğru gerçekleştiriyoruz. Eğer burayı bilmiyorsanız onluk bir sayı sistemin, ikilik bir sayı sistemine nasıl dönüştürürüz? Bunu bir araştırın derim. Bunu iyice bir öğrenin. Buradaki bölme işlemini yaptıktan sonra Binary olarak yazacağımız değerler Sağdan sola doğru yazıyoruz. Bakın 1, 1, 1, 0, 0 1-1 olarak yazıyoruz. Yani en sağdaki değerimiz MSB basamağı oluyor. Yani en büyük değerlikteki bit. En soldaki birimiz ise veya sıfırımız ise LSB oluyor. En düşük değerlikteki bit. Şimdi Arduino içinde de bu bölme işlemini yapacağız. Bakın ilk önce potansiyometreden okunan değeri yüzde işaretiyle ikiye bölüyorum. Bu yüzde işareti bize kalan değeri veriyor. Bakın şuraya da yazalım. Bu yüzde işareti kalan değeri gösterir. Yani ben burada dedim ki okunan değerin ikiye bölümünden kalanını K1'e eşitle. Ve devam ediyorum kodla aynı şekilde. Bu bize birinci biti verecek. Yani LSB basamağını Devam ediyorum. Serial print komutu ile ekrana LSB eşittir. Diye bir şey yazıyorum. Bakın kenarlarında tırnak işareti olursa. Bu araya ne yazarsak biz ekrana onu yazdıracak. Koddan devam ediyorum. Serial println komutu ile hemen bu değişkenin yanına k1 yazdır. Bakın biz burada ne demiştik? Okunan değerin ikiye bölümünden kalanlık k1'e eşitle. Yani çıkacak olan sonucumuz bizim serial ekranımızda veya serial monitörümüzde bize yazılacak. Devam ediyoruz. Yine int k2 eşittir. Parantez içinde okunan bölü iki parantezi kapat. Bunun 2'ye bölümünden kalanı. Ya Buradaki matematik işlemlerinde matematiksel işlemleri biraz anlamakta zorlanabilirsiniz. Ama üzerine birazcık düşündükten sonra emin olun çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Okunan değeri 2'ye böl diyorum. Neden? Bakın size şurada göstermiştim. İlk önce okunan değeri 2'ye bölüyoruz. 115 bölü 2. 57 kaldı değil mi? Şimdi biz ilk basamakta yani ilk 2'ye bölümünde bu 1'i bulmuştuk. Şimdi az önce iç, ikinci int'e geçmiştik. Bakın ikinci int de diyor ki bize k2 okunan bölü 2 yani 115'i okuduk biz. 115 bölü 2 dedik. 115 bölü 2 dedik 57. Bu 57'nin 2'ye bölümünden kalanını bulmamız lazım. Bunun için de buradaki bu işlemi yapıyoruz. Devam ediyorum. Bu bana ikinci biti verecek. Burada slash yıldız yıldız slash arasında kalan kısım yorum satırı oluyor. Burası koda dahil değil. Burayı da silseniz hiçbir etki etmez. Ve diyorum ki serial print komutu ile ikinci bit eşittir. Ekrana böyle bir şey yazdırıyorum ve diyorum ki devamında serial print elen yani elen komutu neydi? Yatay eksende yazımızı yazdırıyor. Yani bu ikinci bitin yanına Hemen Serial Print Elen komutu ile K2 değerini yazdıracak. Yani buradaki işlemin sonucunu yazdıracak bize. Int diyorum yine K3 eşittir. Okunan bölü 4. E biz burada neden okunan bölü 4 dedik? Yukarıda 2 dedik. Bakın aşağıda 8, 16, 32 diyoruz. Yine az önceki bölme işleminden kaynaklanıyor. Bakın size şu şekilde daha detaylı aktarayım bunu. Hani ben ikinci basamakta 57 2'ye bölmüştüm değil mi? Yani 115'i 2'ye bölmüştüm. 57 bulmuştum değil mi? Şimdi bizim bu 57'yi bir daha 2'ye böleceğiz ki 28 bulacağız. Ben iki tane orada bölme işlemi kullanmak yerine buradaki 2 ile buradaki 2'yi çarpıyorum 4. 115'i de 4'e bölüyorum. 28 buluyorum. Yani iki tane bölme işlemini yapmak yerine ben bunu 2'nin kuvvetiyle çarpıyorum. Yani 2 üzeri 2 ile çarpıyorum. Heh, bakın buradaki 8 de o yüzden geliyor. Burayı da 2 üzeri 3 ile çarpıyorum. 16'da da 2 üzeri 4 ile çarpıyorum. 32'de 2 üzeri 5 ile çarpıyorum. 64'te 2 üzeri 6 ile 128'de de 2 üzeri 7'ye bölüyorum. Bakın şuradaki size çarpma Doğru değil mi? Buradaki tamam, işlemleri tamam. bölme işlem. İnandım ya tamam. Kafanız karışmasın burada. Bakın okunan değer bölü 8 dedim. Ve parantez tezi kapattım sonra yüzde işareti koydum. Bakın, burada yüzde işareti var. Bu yüzde işareti diyor ki hani size az önce de demiştim. Kalan değeri göster bize. Okunanı 8'e böl ve 2'ye bölümünden kalanını K4'e eşitle. Serial ekranda 4. bit diye bir şey yaz ve bunun yanına da K4 değerini yaz. Bakın buradaki işlemler de aynısın diyorum. Burada sadece değişen tek şey ney? 16'ya bölüyorum, 32'ye bölüyorum, 64'e bölüyorum, 128'e bölüyorum. Burayı geçiyoruz. Şimdi bizim burada if döngülerimiz var. If, else yapılarımız var. Ledleri yapmamız için bizim buradaki if ve else'lere ihtiyacımız var. Neden? Çünkü hani ledimiz yakacak olduğumuz zaman bir şart gelmesi gerekiyor. Mesela birinci bitimizin bir olacak ki ledimiz de yansın. E biz bunu anlamak için de if yapısını kullanacağız. Ben birinci ifti diyorum ki K1 eşit eşit 1 ise yani kalan bir değerimiz 1'e eşitse dijital write komutuyla 5. led'i yak. Yani 1 demek şu oluyor. Hike. Yani led'e yüksek voltaj ver. 5 nolu pin'e yüksek voltaj ver diyoruz. Yani 5 volt ver diyoruz. Hike yerine biz 1 de yazabiliriz. Veya hani direkt hike de yazabiliriz. Bu size kalmış bir şey. Eğer 1 geldiği zaman kabire bu şekilde yapıyoruz. Peki ya 1 gelmediği zaman ne yapacak? E bunu da tanımlamamız gerekiyor Arduino'ya. Else diyorum. Yani eğer 1 gelmezse yapılacak olan işlem şu. Digital write komutu ile 5. pine 0 volt var. Yani voltaj verme diyorum 5. pine. Yine aşağıdaki ifimizde. K2 eşit eşit birisi. Bakın eşit eşit şu demek oluyor yani K2 1'e eşit mi? Bunu kontrol et oluyor. Eğer bu buna eşit değilse Els'e gidiyor. Els'in içindeki yapılacak olan şeyi yapıyor. Biz K2 1'e eşit varsayalım. Bu durumda digital write komutuyla 6. pine 5 volt ver diyoruz. Yani 1 yüksek voltaj var 6. pine. Eğer K2 1'e eşit değilse yine LS komutu ile yani eşit değil ise digital write 6,0. Bakın buradaki 6 pinin ismi yani 6. pin. Virgülden sonrası da ise yapılacak olan işlem. Diyorum ki ben buraya yüksek voltaj mı vereceğim yoksa düşük voltaj mı vereceğim. Low yazdığım zaman düşük voltaj ver diyorum yani voltaj verme. High yazdığım zaman ise yüksek voltaj ver yani 5 volt ver. Ben bunun yerine 0 ya da 1 yazdım. 0 eşittir. Low demek. 1 eşittir high demek. Yani yüksek voltaj. Bu aklınızda kalsın. Yani benim burada sıfır yazdığım yere siz low. Bir yazdığım yere de high yazabilirsiniz. Yani yüksek voltaj. Aynı şey K3, K4, K5, K6, K7, K8 içinde geçerli. Siz buradaki isimlendirmeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi kodumuzu Arduino'ya yükleyelim. Doğru bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu test edelim. Arkadaşlar bakın şimdi Arduino'yu bilgisayara bağladım. Araçlar kısmından Arduino UNU ve COM3'e yani sizin hangi COM portuna bağlıysa onun bağlı olup olmadığına bakıyorsunuz kontrol ediyorsunuz. Eğer bunlar doğruysa kodu yükle diyoruz. Bakın şu an kodu yükledik. Bakın şu an değerler hızlıca akıp gidiyor. Ben burada otomatik kaydırmaya açtım. Burada otomatik kaydırmayı durdur diyoruz. Bakın bize diyor ki az önce yaptığımız işlemler. LSB değeri 0. 2. bit 1. 3. bit 0. 4. bit 0. 5, 6, 7. Bitler 1. Ve MSB bitimizde 1. Bakın şimdi benim ledlerde MSB bitim Buradaki led. LSB de buradaki. Yani biz de seriyel ekrandan kontrol edelim. Ne diyordu? LSB 0 değil mi? Sıfırıncı led yanıyor mu? Yanmıyor. E, i̇kinci bit onun yanındaki led yanıyor mu? Yanıyor. Üçüncü ve dördüncü bitler yanıyor mu? Yani üçüncü ve dördüncü ledler yanıyor mu? Hayır. 5, 6, 7 ve 8. bitler yani MSB'ye kadar olan bitler son 4 led Yanıyor mu? Evet yanıyor. Ve bize bu gösterdi değer de 242 oluyor. Potansiyometreyi birazcık çeviriyoruz. Bakın şu an bütün led'ler yanıyor. Bunu serial ekranda da görmek için tekrardan otomatik kaydırmayı açıyorum. Durdur dur diyorum. Bakın gördüğümüz değer 255 ve bütün led'lerimiz de yanıyor. Değerimizi değiştirelim. Bakın, LSB ve MSB ledlerimiz yanıyor şu an için. Seriel ekranda da kontrol edelim. Bakın, LSB ledimiz 1. 2. 3. ve yani 2. bitten 7. bite kadar olan ledlerimiz 0. MSB ledimiz de 1. Doğru mu? Evet doğru. Tekrardan otomatik kaydırmayı açıyorum. Potansiometrimizdeki değeri yine değiştiriyorum. Bakın bu şekilde bıraktım. Tekrardan kontrol edelim. Otomatik kaydırmayı durduruyorum. LSB LED'imiz 0 diyor. İkinci ve üçüncü bitler. 1 4 bit 0 5 bit 1 Altıncı bit 0 7. bit 1 ve msb bitimizde 0 diyor. Ve gösterdiği değer de bize 86 sayısı Yani biz burada ne yaptık şimdi? Potansiometreden gelen 0 ile 1023 değerini ilk önce 0 ile 255'e çevirdik. Bu 0 ile 255 arasındaki değeri de 8 tane led üzerinde binary olarak gösterdik. Yani decimalden Binary'e çevirme işlemini başarıyla yapmış bulunmaktayız. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.